İki değişken arasında bazı örnek bağıntılar yazdım. Mesela bu örnekte m ve n var, a ve b var ve x ve y arasında bazı bağıntılar yazdım. Bu videoda yapmak istediğim şey ise, bu bağıntıların doğru orantılı olup olmadığını. Doğru orantılı mı yoksa değil mi? Yani belki doğru orantılılar, belki ters orantılılar, belki de ikisi de değiller. Şimdi bunları biraz inceleyelim. Burada m bölü n eşittir 1 bölü 7 bağlantısını görüyoruz. Bunu nasıl işleyeceğimize bakalım. İki tarafı da şimdi n ile çarparsak n. Elimizde ne olacak ve genelde onları ayırmak isteyeceğiz. Böylece değişkenler eşitliğin farklı taraflarında olacaklar. Böylece gördüğünüz gibi bir model oluşacak. Şöyle yazalım m eşittir k n doğru orantısı mı olacak, yoksa şu şekilde bir model mi olacak? m eşittir m eşittir k çarpı 1 bölü n ters orantısı mı? Şimdi ikisinde de görüyoruz ki eşitliğin farklı taraflarındalar. Şimdi ilk olarak bu bağıntıya bir bakalım. İki tarafı da n ile çarpalım. Ve m n'ler birbirini götüreceği için 1 bölü 7 n'ye eşit olacak. Böylece bu bağıntı, doğru orantı modeline uyuyor. Sabit bir değer çarpı n. m eşittir sabit bir değer çarpı n. Burada gördüğümüz doğru orantıdır. Şimdi, a çarpı b eşittir eksi 3'e bakalım. Bunları ayıracak olursak, bunu iki değişken içinde yapabiliriz. Mesela biz bu sefer iki tarafı da a'ya bölelim. Bunu b ile de yapabilirdik fark etmez. Ama iki tarafı da a'ya bölersek elimizde b eşittir eksi 3 bölü a kalacak. Ya da bunu şu şekilde yazabilirsiniz. b eşittir eksi 3 çarpı 1 bölü a. Ve bir kez daha, şimdi burada da bir şablon var, bir model var. Bir değişken, sabit bir değerin bir bölü diğer değişken ile çarpımına eşit. Bu durumda sabit değerimiz eksi 3. Yani bu durumda ters orantı söz konusu. Değişkenler ters orantıyla değişim gösteriyorlar. Şimdi bir de buradakini deneyelim. x çarpı y eşittir 1 bölü 10. Aynı şeyi yapalım. Değişkenleri ayıralım. Eşitliğin ters taraflarında onları yalnız bırakalım. Ve iki tarafı da yine x'e bölelim. y'ye de bölebiliriz daha önce söylediğim gibi fark etmez. Çünkü burada bulmaya çalıştığımız bir doğru ya da bir ters orantı. Şimdi ama bu sefer iki tarafı da yine x'e bölelim. y eşittir 1 bölü 10 bölü x ediyor. Yani 1 bölü 10 x ile aynı şey. Ki o da 1 bölü 10 çarpı 1 bölü x ile aynı şey. Yani y sabit bir değer. 1 bölü x. Yine y ve x ters bir orantıyla değişiyorlar. Şimdi de buradakini yapalım. 9 çarpı 1 bölü m eşittir n. Aslında bu zaten yapılmış. Bunu biraz çevirirsek daha iyi anlaşılabilir. Eşitliğin sol ve sağ tarafını ters çevirirsek ne olacak? n eşittir 9 çarpı 1 bölü m diyor. n eşittir sabit bir değer çarpı 1 bölü m. Yani n, m'ye ters orantıyla ile değişme uğruyor. Ve unutmayın, n'nin nergisin n'si böyle değişiyor olması, m'nin de n'ye göre ters orantıyla değiştiğini gösteriyor. Bundan bu sonuç rahatlıkla çıkarılabilir. Şimdi buradakini deneyelim. Bu seferki biraz daha karışık çünkü değişkenlerimiz zaten iki tarafa ayrılmış durumda ve elimizde şu şekilde B Eşittir 1 bölü 3 a olsaydı doğru orantı derdik. Ve b a'ya göre doğru bir orantıyla değişirdi. Ama bu durumda elimizde 1 bölü 3 çarpı eksi a var. Ve denilebilir ki belki birbirine zıttıdırlar ya da öyle bir şeydirler. Ama asıl durum şu. Ne ters ne de doğru orantı. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmeniz için bu örneklerden ikisini inceleyelim. Doğru orantıda. Eğer bir değişkeni bir oranda artırırsak, diğerini de aynı oranda arttırmış oluruz. Yani eğer x 1'den 2'ye çıkarsa, x 1 iken, aslında bu örneği m ve n ile yapmalıyım. Bir saniye, m ve n diyelim. Bunu daha önce yaptığımız gibi. Şimdi, n 1 iken, n 1 iken, m 1 bölü 7 oluyor. Ve n 7 iken de, m 1 oluyor. Elimizde şöyle bir durum var, n 7 oranında artırılırsa, m de 7 oranında artıyor ve aynı şekilde tersi. Ama bir değişkene 7 oranında artırırsanız, diğer değişkeni de 7 oranında artırmak durumundasınız yani. Değişkeni herhangi belirli bir oranda artırırsanız, diğerini de aynı oranda arttırmalısınız. Bunun ismi doğru orantıdır. Şimdi ters orantıya bakalım. İki değişkenin ters bir şekilde değiştiği duruma, ki şimdi bu durumu burada inceleyelim, elimizde a ve b olsun. a 1 iken b eksi 3. Ya da bunu daha açık bir şekilde burada yapabiliriz, asıl örneğe de dönebiliriz. a 1 iken, a eşittir 1 iken, elimizde 1b eşittir eksi 3 var. Yani b eşittir eksi 3 var. Eğer a'yı alıp 3 katına çıkaracak olursam, yani onu 3 ile çarparsam elimde a eşittir 3 olur. Yani 1 bölü 3 eksi 3, b eşittir eksi 1 oluyor. Dikkat edin b'yi 3 ile çarpmadık. 3'e böldük. Ya da şöyle diyelim 1 bölü 3 ile çarptık. Yani eğer a'yı 3 oranında artırırsanız b'yi 3 oranında azaltmış oluyorsunuz. Yani ters oranda değişiyorlar. İkisi de olmayan bu durumda ise, durum iki şekilde de gerçekleşmiyor. Bir deneyelim. Evet, aynı yeşil rengi kullanacağım. Elimizde a ve b var. Yani a değişkeni 1 iken b nedir? 1 bölü 3 eksi 1. Yani 1 bölü 3 eksi 3 bölü 3. O da eksi 2 bölü 3 oluyor. Hadi bunu bölelim şimdi, öylesine a'yı 3'e bölelim. A, a 1 bölü 3 oluyor. 3'e böldük. Ya da şöyle diyelim, a'yı 1 bölü 3 ile çarptık. Yani a 1 bölü 3 ise o zaman b 0 oluyor. a 1 bölü 3 ise b eşittir 0. Yani eğer bu doğru orantı ise bunu da 1 bölü 3 ile çarpıyor olmamız lazım. Ki öyle yapmadığımız açık. Ve eğer bu ters orantı olsaydı, ters bir, yani ters bir orantı ile değilselerdi, 3 ile çarpıyor olacaktık ki onu da yapmadık. Tamamen farklı bir sayı var elimizde. Yani oranlar hiç önemli değil. Burada olan şey şu, değişkenler belirli bir değer kaydı. 2 bölü 3 miktarında kaydılar. Yani bu son örnek ne doğru orantı ne de ters orantı.